Abi ya om puan ya 10 puan tek almıştık ya valla Okutama Kim çağırıyor? Allah Sen belli değil misin? Abicim kayıtta mısın acaba? Ben <gülüyor> gitmiştim oraya. Öyle sen şimdiden nasıl yetişeceğim sana. Araba da yok. Araba buldum geliyorum. Baba mı Sen ne ara oraya? Aha bu neydi? Durdu bir dakika. <gülüyor> Tabi Bismillah ne oluyor ya dur dur. Ay ben gelip seni ala seni gelip. Ah doğru dün var ya ne oldu yemin ediyorum bak son bir maç atıp çıkayım dedim. Şu şey var ya bak bizim dörtmanın oldu yer. Hala tamir eder nedir orası. Bir evet tek girdim hemen Bartu buldum direkt. Şansı var. Bunlar sekeceksin beni. Hepsini dönüştürüyorlar abi ne yapıyor bunu? Ben kancayı alırım da. Gerek yok şimdi almayı ben de. Abi. Abi. Bir sürü yakın dövüş var bende Ya bende dürbün yok bende dürbün eksik Parça dur dönüştüreyim parça Aha Ya sıkar verim He? abi türbin olmadı bunun çatışma Hıh çek bir de bu Yandı ben de varsa Sen mi? Ben... Ben 3 aldım. Ben 4'ümü de aldım. Ben 4'ümü aldım. Tamam. Biliyorum ki. kaçmamış. Öde ya. Nerede ya bunlar? ama bak orada uçuyor var. Uş bize doğru, uş gel benim önümde dur. Seni vurayım. Ya gelse yok mu Daha havada onu öldüreceğim. Ben yaklaşmamay bunlara. Neş alım. Neş alım dedik bilme. <gülüyor> Geleceğim bu filmin de inşallah arkadaşlar. Aha arkamdan sıkıyor. Aa bu şeyin üstünde bak orada. Alır mıyım bunu da? yok. <gülüyor> Üstteki yukarıdakini alır mı? Sen nereye gidiyorsun oğlum gel buraya abi. Yaa yemeği gibi var ya öyle bir sıktım ona Uyyyy Emine de sıkıyo birisi ona İçeride Haa <gülüyor> <gülüyor> adam var ya rakamda Lan lan lan Gel lan ya sen ya ben Vallahi geliyor aslanım benim Ha yanımda geldi. Help. Ya abi. Sen burada mısın? Yemin ediyorum var ya. Ay Molotov gitti. Benim Molotov'um içine girecekti. Ben orada salaklık yaptım biliyor musun? Sağlardım oğlum. Tek kişi. O 8'ini aldın arkadaşlarını aldın o tek kişi kaldı. Aa, domates fışkırık burada. ben alırdım ya biliyor musun bak dostum neyse devam var nasıl böyle dostum işte dostum yo yo dostum başka beni vur beni vur dostum devamda devamında bir şey yazıyor da got tamam. it havuzlar beni. Göbena kadiriyor böyle bir. 1 at beni. Sen sana çağır günler hemen. Çünkü kaldırma da adam var. Baha 4x bul. Bak gitseydim seni kaldırma. 4 yüks bulmazdım şimdi. Sen gittin mi? Neredesin? Adam varsa adam. Ne oldu? yapmış? Benim kesildi. açmışlar. Para yok, para vermiyor. Ne yap? şu. Ne? ne yapayım ben? Gelir ya. Ay. Alındı. Ha? Sen bırakılıyor. Sen mi bırakıyorsun? Got it. Alırım. Vallahi ciddi. <Gülüyor> ya halıma adam var ki benim burada. Bak gidecem ölürüm. Bak bir kişi var zaten. Ha? Gidin. Ya burada drop da atmışlardı ama Elsa. Ne göreleşe Bak bana sipiyorlar. Launch. Görtme ara. Eğer patlar imet bu öbürüne vallahi çağırırım. Ben nereye duracaksın? Kaldın. Hayır. Nereye Parma gitmeyeceğim. Kaçaya geçerim dört maraba. Aslen çaya ben kaçıyorum. Bu bir sürü adam var. Ben nereye gideyim şimdi? Burada adamlar var arkamdan gelecekler şimdi. I'm recalling a teammate. Ha? Ben nereye gideyim ben? <laughs> <laughs> yeah, what's right, yeah. up? Gele geliyor oğlum ya. Ay. Aha. Bu ne? Hop, koyaymış. Ben 4 çekeyim acaba bunu. ben önemli. <Gülüyor> İki maçta +15 aldım mı? Tamam otorite. İki maç düzgün oynadım, +15 aldım mı? Tamamdır. Oluyor, oluyom olucu senin saniye de 2 maç oldu yani bir maç artı 12 daha tamam da parası da 8'lik kaldı Ben parma almış artık. Ya biz bunu niye çardık? He? Eşke şey çarmasaydık onu Yavaş yavaş, alanın içine doğru düz işe değil de böyle sağdan, kenardan yavaş yavaş yapalım. Biliyorum, sonra takılmaya çok fazla. Yani bizim kiler burada ölmüş, şuna burada adam yok benim ne işim var buralarla ya geç çabuk bin <gülüyor> kaykayına bak kaç çabuk yaşa aha arzun Allah Allah Ya duruma gidelim de benim önümde bak gibi geliyor hadi bak Ya sen ya sen. Ben nüfunda bir şey eksik mi? Market lazım mı? Bakayım şöyle. <Gülüyor> Gerek. Baget almıştım. Gelemiyor şu doğru Valla bence 20 güzel ama. Güzel de. Şu drova bakayım, drova atmış. Sana I got supplies. Aha, mayd. İyi gel gel Yeter bence de gel Ben ve megeyi ile kamuflajı çaldım geldim Valla hmm. yerim git Efsane Abi bende skar varmış ben m4 saniyom bunu 2 saat kırıyom Alan de skar varmış ben m4 bunu var.. sekiyor mu <gülüyor> güzel ya bunda kullanır spiom alsın <gülüyor> aşağıya sıkartmıyor lan nolacak bak alanı atlıyor bir alana hadi hadi sende mi alın kabukları <gülüyor> gel gel çabuk çabuk Ya bu MG de seni de nasıl alamadı? Yani. Ben bilmiyordum ki bu böyle olacağını. Bilseydim o sezon şey olurdu, az olurdu da bilmiyorum. ben o zaman telefon telefonum kötüydi o zaman yani, değil mi? Ganja için dönüştürdüm M4, dördü vallahi. Ganja için Havayla Bombaya dönüştürdüm M4'te. O çinki mi? Bu parandaki. Adam vardır orada adam var lan söyleyeyim. Abi gitme be, ar Allah evet. Bu market Alıstan mısın abi? <gülüyor> Ağlan geliyor vallahi. bu Bugün durdur. Keskin ışınlı olsaydım. Uy, bak emiyim bir öte Neyse yarın bir a da çalışma var. Ağlanmalar var. Onlar yavaş yavaş yaklaşayım diyeceğim de neyse olacak. Burada oturacağım alan bekleyeceğim Alan atsa Onlar alana gider. Bize atsa alan Ben yavaş yavaş yaklaşayım onlara Alansa ha, Allah bize aldı Neyse Alırım ya ikisi İki kişi olsa alırım da Üçer kişi şey olsa ben yerler Adam var mı ki bildim bu araba yoktu Ben buradan geldim aynen bu araba yoktu Yeni gelmiş Adam yok. Ya uçak var ya. uçak var ya. Ha önümden sıfır ver birini. Sana mı sıfır bunu? Ben alayım mı buluyorsa? Adam alayım mı almayayım mı? Sen unut öyle. Alt alabilirim de bu bug arkadaşlar var mı bildiğin? Neyse alıp kaçayım bari. Watch out. Lan onlar arkam, düşüne vurdular. Onlar bitti. Bak bir takım şurada var. Bak orada araba var. O fırayı var ya bak orada var. Al bak. Dur. Şey ya var. Git, git, durma adam var önde. Şu adamlar var. Gaç gaç. Atmasqa şey şimdi bunlar elinde? Daha iki kişi bak geliyorlar sağa doğru. Araba da geldi arkamda. Bekleyin. Mark the Ya bak, ya abi nereden vurdu? Baksana ama.